Bir fotoğrafçı, müşterilerinden fotoğraf basmak için fotoğraf başına 29 kuruş alıyor. Bu fotoğrafçı, yeni müşteriler çekebilmek için bir kereliğine 3 liralık indirim uyguluyor. Yeni müşterinin x sayısında fotoğraf bastırabilmesi için gereken parayı bir fonksiyonla ifade edelim. Eğer basılan fotoğraf sayısı x olursa, normal bir müşterinin fotoğraf sayısı çarpı 29 kuruş ödemesi gerekiyor. Eğer y, müşterilerin ödemesi gereken miktar deseydik, normal müşterilerin ödemesi gereken miktar x çarpı 29 kuruştu. Şuraya 0.29 lira yazalım. Bu, normal bir müşterinin ödemesi gereken ücret değil mi? Ama bizden ilk defa gelen müşterinin ödemesi gereken miktar soruluyor. Yeni gelen müşterilere ise 3 liralık indirim uygulanıyormuş. Bu demek oluyor ki, yeni müşteri aynı fiyatın 3 lira azını ödeyecek. Hemen buradaki yeni müşterinin ödemesi gereken fiyatı gösteren fonksiyonun sadeleştirilmiş versiyonu. Eğer dikkatinizi çektiyse, bu biraz saçma duyuluyor. Çünkü bu fonksiyon yeni müşteri 10 fotoğraftan az sipariş verdiğinde çalışmıyor. Yani, bunu açıklamak için şöyle bir örnek vereyim. Müşteri diyelim ki 10 fotoğraf sipariş etti. O zaman, 10 çarpı 29 kuruş eksi 3 lira yani ne oluyor? Sonuç eksi 10 kuruş oluyor. Müşteri eksi 10 kuruş ödeyemeyeceğine göre Böyle bir şey olsa sanki dükkan müşteriye ha, çok teşekkürler bize fotoğraf bastırdığınız için biz size üzerine 10 kuruş verelim diyor gibi bir durum oluyor değil mi? Çok saçma. Eğer bunu daha mantıklı hale getirmek istiyorsak yapmamız gereken şey yeni bir müşterinin şu kadar ödemesi gerek demek. Sonra da onu y olarak adlandırabiliriz. Yani 0.29x-3 fonksiyonu eğer x 10'dan büyükse bir başka deyişle adam yani müşteri 10'dan fazla fotoğraf bastırıyorsa geçerli olur. Yoksa cevap 0. Eğer ondan daha az fotoğraf bastırırlarsa yeni müşteriler hiç para ödemiyorlar. Hatta bir de üstüne para alıyorlar. Demek ki eğer elimizdeki değer 10 veya 10'dan küçükse cevabımız negatif olacak ve elimizde negatif sayı veren bir örnek olmamalı. Eğer yeni müşteriler 10'dan fazla 10 taneden fazla fotoğraf bastırırlarsa bu fonksiyona göre ödemelerini yapabilirler.